Bakalım logaritmaların başka özelliklerini bulabilecek miyiz? Diyelim ki log x tavanında a eşittir b. Bu x üzeri b eşittir a demekle aynı şey. Evet, şimdi yeni bir şey deneyelim. Örneğin bu ifadeyi başka bir değişkenle çarpalım. Ne dersiniz? Buna mesela c diyelim. Bu denklemin iki tarafını da c ile çarpacağım. Sonuçta, c çarpı log x tabanında a eşittir, b çarpı c'yi elde ederim. Tamam, aslında şu an elimizde pek bir şey yok gibi. İlk yazdığımıza geri dönelim. Soldaki ifadenin sağdaki ile aynı şey olduğunu söylemiştim. Hadi biraz düşünelim. Bu tarafın, bu tarafın, C kuvvetini alalım. Bu bir şapka işareti. Harfleri uzatırken kullanırız. Ancak matematikte bu işareti kuvvetleri göstermek için kullanırız. C kuvvetini aldığımda bu taraf x'in b kuvvetinin c kuvveti oluyor. Bu da eşittir a'nın c kuvvetine. Yaptığım tek şey denklemin iki tarafını da c kuvvetini almak. Peki, üslü bir sayının kuvvetini alırsak ne olur? Bu bir üslü sayılar kuralıdır. İki sayıyı çarparız. Bu sadece x üzeri b çarpı c eşittir. a üzeri c demektir. Peki şimdi ne yapabiliriz? Bu ifadeyi logaritma olarak yazalım. Biliyoruz ki x üzeri b çarpı c Eşittir a üzeri c. Bu logaritma x tabanında a üssü c eşittir b çarpı c demekle tamamen aynı şey. Doğru mu? Çünkü yaptığım tek şey bunu logaritmik bir ifade olarak yazmaktı. Burada ilginç bir durumun ortaya çıktığını görebilirsiniz. Bu b çarpı c Buradaki b çarpı c ile aynı şey. Bu yüzden bu ifade buna eşit olmak zorunda. Bu da bizi logaritmanın başka bir özelliğine götürüyor. Logaritmanın önünde herhangi bir katsayı olursa, yani logaritmayı bir ile çarparsam, bu katsayı kuvvet olarak da yazabilirim. Örneğimizden gidecek olursak, C çarpı log x tabanında a log x tabanında a'nın c kuvvetine eşittir. Yani bu katsayıyı alıp logaritmanın içindeki terimin kuvveti şeklinde yazabilirsiniz. Şimdi logaritma ile ilgili yaptıklarımızı bir tekrar edelim. Son yaptığımız özellikle başlarsak, C çarpı log x tabanında a eşittir log x tabanında a üzeri c. Yeni öğrendiğimiz diğer özelliğe göre de log x tabanında a artı log x tabanında b eşittir log x tabanında a çarpı b. Şimdi size bir soru sorayım. Buradaki toplama işareti yerine çıkarma işareti koysaydık ne olurdu? Büyük ihtimalle bunu kendiniz de keşfedebilirsiniz ama yine de beraber bulmaya çalışalım. Diyelim ki log x tabanında a eşittir l ve log x tabanında b eşittir m. Bir de log x tabanında a bölü b de n'ye eşit olsun. Bunların hepsini nasıl üslü sayı olarak yazabiliriz? Bu x'in l kuvvetinin A'ya eşit olduğunu söyler. Bu da x'in m kuvveti b'ye eşittir demek. O zaman x'in n kuvveti eşittir a bölü b olur. Peki burada ne yapabiliriz? a bölü b'yi yazmanın bir başka yolu nedir? a yerine x üzeri l ve b yerine de x üzeri m koyarız. Bunu, üslü sayıların özelliklerinden de bildiğimiz gibi, x üzeri l çarpı x üzeri negatif m olarak yazabiliriz. Bu da, x üzeri l eksi m demektir. Peki, ne biliyoruz. x üzeri n eşittir, x üzeri l eksi m'dir. Yani, bu iki ifade birbirine eşit. Yeni kuralımıza gitgide yaklaşıyoruz. O zaman n, l eksi m'ye eşittir. n yerine başka bir ifade yazabilir miyim? Buraya bakarsak göreceğiz ki, logaritma x tabanında a bölü b, n'ye eşittir. n de l eksi m'ye eşittir. l için yazabileceğimiz diğer ifade de burada. Log x tabanında a eşittir l. Yani log x tabanında a eksi m yani log x tabanında b. Bunu kendinizde bulabilirdiniz fakat bu özelliği kanıtlamamız mantığı kavramanıza yardımcı olmuştur diye düşünüyorum. Bu videoda zamanım kaldığını sanmıyorum. Bu yüzden diğer bir özelliğe de diğer bir logaritma özelliğine de önümüzdeki videoda değineceğim. Hoşçakalın.